Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar Mayıs 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş 21 Mayıs'a kadar Boğa burcunda ilerleyecek. 21'inden sonra ise ikizler burcuna geçecek. Bu ay Doğan. Tüm ikizler burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı. Güzel bir yıl dilerim size ve yükselen ikizler burçlarımız. Özellikle ayın 21'inden sonra güneş yükselen burcunuz üzerinde ilerlerken enerjiniz, yaşam gücünüz artacak. Kendinizi dış dünyaya daha güçlü bir şekilde ifade etme olanakları da bulabileceksiniz. Evet Mayıs ayı 30 Nisan'da meydana gelen boğa burcundaki güneş tutulmasının aslında iyicil etkileriyle başlıyor. Hızlı çok da bereketli bir tutulma bu boğa burcu tutulması 12 evinizde meydana geliyor Uranüs de e, bu tutulmada söz sahibi ancak e, tutulma yöneticisi Venüs ve Jüpiter'in balık burcundaki muhteşem kavuşumu Mayıs'ın ilk günlerinde iş kariyer e, toplumdaki duruşunuz, statünüz, gelecek hedeflerinizle ilgili alanlarda çok olumlu fırsatlar getirebilir yaptığınız çalışmaların karşılığını alabilirsiniz bir terfi alabilirsiniz üstlerinizin desteklerini alabilirsiniz kişisel anlamda bir iş konusunda yatırım konusunda maddi manevi yardımlar almanız da mümkün görünüyor yaratıcı çalışmalar olabilir Bunlar Uranüs etkisi size gerçekten sezgilerinizi değerlendirdiğiniz takdirde çok güzel fikirler verebilir çok sürpriz bazı girişimler olabilir Hatta önemli bazı işte teklifler alabilirsiniz özellikle kariyerinizi şekillendirecek teklifler olabilir Bunlar şanslı başlıyoruz Mayıs ayına verimli ve bereketli enerjiler var gökyüzünde Merkür gezegeniniz Merkür ayın 10'una kadar ileri hareketli olacak bu nedenle yenilikler karar verme süreciniz olabilir işte bir anlaşma, bir sözleşme, imza atmanız gereken konular olabilir. Bunları ayın 10'una kadar daha rahat ele alabilirsiniz. Herhangi bir engel olmadan, sıkıntı olmadan tamamlayabilirsiniz sevgili ikizler. Ayın 10'undan sonra Merkür gerilemeye başlayacak. Merkür gezegeniniz gerilediğinde tabii ki biraz enerjinizde ve bir yavaşlama hissedebilirsiniz. İkizler burcunda başlayacak gerileme, boğa burcunda devam edecek ve 2 Haziran'a kadar sürecek. Merkür gerilerken biraz yavaşlıyoruz. Aslında böyle dönemler bizim için bazı fırsatlar da çıkarır. Kontrol zamanlarıdır, retrolar. Gözden geçirme dönemleridir. Birkaç haftadır yapmak istediğiniz ya da yaptığınız ya da başladığınız işleri, çalışmaları değerlendirebilirsiniz. Eksikleri bulmak, tamamlamak için de süper zamanlardır Merkür retroları. Sizin için, sizin için bu anlamda çok faydalı olabilir. 10 Mayıs'ta 2 Haziran'a kadar olan süreçte eğer yeni bir Konu gelirse karşınıza hani bir iş teklifi olabilir, bir ilişkiyle ilgili bir konu olabilir, yani ya da bir anda aklınıza gelen bir düşünce olabilir. Hani bunları hemen hayata geçirme konusu çok acele etmeyin. E, araştırmak gerekiyor, bir şöyle üstünden geçmek gerekiyor, detaylara dikkat etmek gerekiyor, hazırlık gerekiyor. Hani bu anlamda değerlendirebilirsiniz e, ayın özellikle ikinci bölümünü ayın 11'inde jüpiter koç burcuna geçecek sevgili ikizler sizin için yine güzel bir burç koç burcundaki jüpiter seyri 28 Haziran'a kadar aslında burada 8 derece koça kadar hızlı bir şekilde ilerliyor jüpiter 28 Haziran'dan sonra gerilemeye başlayacak 27 Ekim'e kadar koç burcunda 27 Ekim'den sonra tekrar balık burcuna geçecek ve yıl sonu 20 Aralık'ta artık e, tamamen koçta ilerlemeye başlayacak Yaz ayları boyunca 27 Ekim'e kadar Jüpiter Koç'ta, 11. evinizde. Jüpiter olan yerde büyüme, gelişme imkanları vardır. Maddi manevi fırsatlar vardır. Özellikle arkadaşlardan gelebilecek destekler artar. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Sosyal çevrenizde bazı e, gelişmeler olabilir. E, kariyer konularında, özellikle iş ve çalışma konularınızda Buradan gelecek maddi kazançlar anlamında iyileşmeler olabilir. Evet kazançların artması mümkün görünüyor sevgili ikizler. Ee, burada yeni tanışmalar olabileceği gibi yani arkadaşlardan gelebilecek bazı güzel fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Sosyal konularda işte bazı gruplara girmeniz, işte spor yapmanız, bir kulübe üye olmanız hani e, bu iyileşmeleri de bekleyebiliriz. Yaz aylarında demek ki sosyal çevrenizde şöyle bir kıpırdanma var, hareketlilik var, e, kalabalıklar özellikle öne çıkıyor. Ayın 15'i Güneş-Satürn karesi sert bir açıdır. 16'sında da Akrep Burcu'nda yılın ilk ay tutulmasını yaşayacağız. 25 derece Akrep Burcu ay tutulması sert bir tutulma. Öncelikle onu söyleyeyim. E, toplumsal alanlarda, kolektifte etkileyebilecek krizler, dönüşümler, baskılar, manipülatif durumlar artabilir. Satürne e, açılanıyor, kare açı var. Güney düğüm yönünde olduğu için biraz daha kısıtlayıcı ve zorlayıcı koşullar anlamına gelir. Zaten akrep krizlerin burcu. Yani krizler, ölüm, dönüşüm konuları, mücadeleler e, anlamına geliyor. Ve sizin 6. evinizde olacak. 6-12 aksınızda böyle bir tutunma döngüsündeyiz bu ile beraber bu tutulmanın hayatınıza getireceği koşullar günlük düzeniniz yaşam koşullarınıza yani buralarda bazı dönüşümler ve baskılar olabilir lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 25 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu tutulmanın sizin için çok daha önemli olacağını söyleyebilirim etkileri daha bireysel olacaktır ee, biraz sağlık konuları da önemli hani sağlığınızla ilgili bir farkındalık olabilir yani görmediğiniz bir şey açığa çıkabilir örneğin ya da ihmal ettiğiniz bir konu varsa Satürn Çünkü bu anlamına geliyor ihmal ettiyseniz kendinize sağlığınızı bir anda böyle bir sağlık krizi ile karşı karşıya gelebilirsiniz akrep burcu özellikle e, böbrekler e, cinsel bölgeler e, yani bedenimizde e, bu alanlardaki hassasiyetleri arttırabilir ee, sağlıkla ilgili iyileşmeler adına önemli dönüşümler yapabilirsiniz. Artık yaşam şartlarınız, çalışma koşullarınızda belki e, yeni bir çalışma düzeni, çalışma saatleri olabilir bu. Ya da detoks yapabilirsiniz. Arınmak için, diyete başlamak için güzel bir dönem. Akrep Burcu çünkü zararlı konulardan arınmak için iyi bir enerji ortaya çıkarır. Gereksiz şeyleri hayatımızdan çıkarabiliriz. Bu e, bağımlı, bağımlılıklar olabilir. İşte bize zarar veren bir beslenme düzeni olabilir. E, bunları hayatımızdan çıkarmaya karar verebiliriz. Bir diyete başlayabiliriz. Satın çünkü kısıtlamalar demek. Eee fedakarlıklar anlamına da geliyor. E, sağlıkla ilgili bir sorunumuz varsa bunun için e, uzun vadeli bir tedaviye başlayabiliriz örneğin. İşle ilgili bizi zorlayan bir işimiz varsa, çalışma koşullarında sıkıntılar yaşıyorsak iş değişimleri de olabilir işten de ayrılabiliriz. Yani mesleki konularda da bazı kararlar verebiliriz. Yanımızda çalışan kişilerle ilgili, hizmet aldığımız kişilerle ilgili değişimler olabilir. Örneğin yardımcımız, asistanımız işten ayrılabilir ya da orada bir değişim olabilir. Evcil hayvanlarınızın sağlıkları da hassas olabilir. Onlara biraz dikkat etmekte fayda var. Daha ciddi dönüşümler de olabilir. Çünkü akrepte böyle bir ölüm dönüşüm enerjisi söz konusu. Yani bunları yakın çevreniz, beraber çalıştığınız kişiler, bazı akraba ilişkilerinizde, işte evcil hayvanlarınızda filan da deneyimleyebilirsiniz. Satürn sorumluluklar anlamına geliyor. Hayatı biraz daha ciddiye almamız anlamına geliyor. Artık yani günlük alışkanlıklarımızı gözden geçireceğiz. Sağlık konularını ciddiye alacağız ve bunlarla ilgili bu tutulma sırasında önemli farkındalıklar olabilir. Ayın 21'inde güneş artık ikizlere geçecek. Evet yaşam enerjiniz güçleniyor. Canlılığınız artıyor. 23 Haziran'da Güneş Jüpiter seksiği güzel bir açı sizin için de şanslı kısmetli bir gün İyici, iyice de enerjiler veriyor imserliğiniz de artıyor sosyal konularda da kişisel anlamda fiziksel gücünüz olabilir hani sağlıkla ilgili de mesela daha fazla iyileşme adına çok verimli olabilecek bir gün 23 Haziran ve yakınları 25'inde Mars koça geçecek Ayın son günlerinde Mars, Jüpiter'in yanına ilerliyor. Enerji iyice doruk noktasında sizi de olumlu etkileyebilir. Fiziksel enerjiniz çok artabilir. Spor yapın, fiziksel aktiviteler yapın. Seyahat etme isteğiniz artıyor zaten. E, gruplar içerisinde özellikle arkadaş ilişkilerinde falan çok aktif olabilirsiniz. Yani buralarda insiyatif almanız, liderlik yapmanız, e, belki herhangi bir etkinlikte ya da böyle bir ekip çalışmasında ya da bir toplumsal organizasyon içerisinde başkalarını da cesaretlendirmeniz orada bir insiyatif alıp bir baş... herhangi bir konuda fikirsel anlamda olabilir bir girişimde bulunmanız ya da bir projeyi başlatmanız mümkün görünüyor çünkü burada gerçekten çok önemli bir girişim enerjisi var cesaret var potansiyel bir güç var Risklere de eğilimli olabiliriz. Cesaretimiz arttığı için biraz daha böyle ben yaparım, ederim. Hani macera arayışları artabilir. Bunları da dengelemek gerekiyor tabii ki. 8 ayın 30'unda 8 derece ikizler burcunda yeni ay doğacak. Sizin yeni ayınız sevgili ikizler. Özellikle doğum gününüz 25 Mayıs ile 5 Haziran arasıysa çok daha önemli olacaktır. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz 8 derece ve yakınlarındaysa veya kişisel haritalarınıza 8 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa yine bu yeni ay sizin için çok belirleyici olabilir. Yeni ay yenilik demek, yeni kararlar demek. Merkür retrosu devam ediyor bu yeni ay sırasında ama kısa bir süre sonra 2 Haziran'da artık Merkür ileri harekete dönecek. O yüzden Haziran'ın ilk haftasından itibaren planlarımızı Fikirlerimizi artık daha rahat ifade edeceğiz. Yenilikler yapabilir, adımlar atabiliriz, girişimlerde bulunabiliriz. Zaten iş olabilir, özel iyi hayatınız olabilir. Bu yeni ay diyor ki adım at harekete geç hayatına yenilik getir buna imajınızla fiziksel görünümünüzle de ilgili olabilir yaşam alanlarınızda yapacağınız değişimlerle de ilgili olabilir sevgili ikizler Evet ayın geneline şöyle bir bakarsak e, iyileşmeler adına sağlığınızla ilgili olacak girişimler e, yaşam kalitenizi arttırmak adına bu yeni ay size yeni olanaklar getiriyor Sezgilerinizin güçlü olduğu bir dönem yaratıcı enerjinizi değerlendirebilirsiniz ay ortalarında özellikle sağlık konularına dikkat edelim İş ortamında bazı krizler, beraber çalıştığımız kişilerle ilgili, akrabalarla ilgili, bazı mücadeleler olabilir. Evcil hayvanlarınızla ilgili olabilir. Buralardaki krizleri iyi yönetmek gerekiyor, ihmal olmamak gerekiyor. Yaşamanızdan çıkarmanız gereken artık sizin için geçerliliği kalmamış bir iş olabilir, yaşam düzeni olabilir, beslenme programı olabilir, zararlı alışkanlıklar, bağımlılıklar olabilir. Bunları hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Bununla da ilgili bu dolunay ve ay tutulması çok itici bir güç olabilir çok önemli güçlü etkiler verebilir size Jüpiter'in koç burcundaki hareketi özellikle arkadaş ilişkilerinizi güçlendirirken yeni kişiler olabilir sosyal hayatta biraz daha girişken daha cesur olabileceğinizi söyleyebilirim ayın son günlerinde buradaki enerjiniz çok daha aktifleşmeye başlıyor yeni ayla tamamlıyoruz Mayıs'ı ama bunun etkilerini daha çok